Alperen Şengün süperstar mı? NBA'in yıldızı mı? Abi tavanı ne? Nereye gidiyor? Herhalde Türk seyirciler arasında, üstün Rockets taraftarlar arasında en çok merak edilen ve en fazla sorulan sorular bunlar. Ben de bu videoda Alperen'in hücum ve savunma taraflarını ayrı ayrı ayrı alıp nereye gidebileceğini, ne yapabileceğini biraz irdelemeye çalışacağım. Tabi Alperen'i aranızda tanıyanlar, altyapılardan biri takip edenler vardır. Ama ben yine de birazcık geçmişinden bahsetmek istiyorum. Kendisi basketbola Giresun Üniversitesi'nin takımında başladı. 2012 yılında yaklaşık 10 yaşında 2014 yılına kadar burada oynadı. 2014 yılında Baumit tarafından keşfedildi ve esas altyapı eğitimini, yoğun altyapı eğitiminde Baumit Spor'da aldı. Tabii arada Baumit marka olarak satıldıktan sonra Baumit altyapısı da biraz değişmeye başladı. İlk olarak TBL yani Süper Lig'in bir alt ligi diyebileceğimiz TBL'de Bandırma Kırmızı da yer aldı. Altyapıdaki sürecini bitirdikten sonra daha sonrası da Türkiye Süper Lig'inde devam eden Tekst Bandırma'da oynamaya başladı. Tabii aynı sezon FIBA Şampiyona Ligi'nde de bir sezon geçirdi. Ama asıl e, seyircinin daha doğrusu daha casual seyircinin gözüne takıldı. NBA'in de daha fazla dikkatini çektiği altyapı milli takımına genelde takip ediliyor da Alperen ama Özellikle de e, dikkat çekmeye başladığı süreç Beşiktaş'ta başladı. E, Banvit süreci bittikten sonra Beşiktaş 3 yıllık bir sözleşme yaptı ve bu sezon içerisinde, yani Beşiktaş'la ilk sezonu içerisinde 28 dakika süre alıp 18.6 sayı 8.9 rebound, 2.7 asist, 1.3 top çalma ve 1.5 blok ortamayla oynadı ve Türkiye'de sezonun MVP'si oldu. Tabi e, bir Euroleague tecrübesi yaşamadı Doncic gibi ama, dedim ki bir sezon FIBA Şampiyonluğu bir sezonda Beşiktaşlar FIBA FIBA Eurocup'ta yer aldı. Tabii FIBA Eurocup süreci Euroleague ve e Euro Cup gibi çok faydalı bir süreçti Zaten burada hep bir topu e, 3 maça çıkabildi. Ama yine de e, bu 3 maça çıktığı 2 haftada e, en verimli oyuncu olmayı başardı. 3 maçta 29.7 dakika süre aldı. 23 sayı 7.3 ruban, 2.7 asist, 1.7 top çalma ve 2 blok ortalamaları yakaladı. Ve gün sonunda da 2021 draftına girmeye karar verdiğinde birçok Türk izleyici de belki Amerikalı izleyici de. Bu kadar yüksek bir sıra ondan beklemiyordu ama iyi analistler hatta bazı analistler çok iddialı. ilk 10'da gidebileceğini hatta gelecekte onu seçmeyenler, ondan öncesi başka önce seçenlerin birazcık pişmanlık duyabileceğini söyleyenler bile vardı aralarında. Ben de bu ikinci gruba biraz daha dahilim. Evet ilk 10'a girmesini beklemiyordum ama 10-12 sıra civarı seçilmesini bekliyordum açıkçası. Ama 16. sırada gayet iyi ki Oklahoma tarafından 16. Sıra seçilip 2 gelecek tur draft takkıyla beraber üstün rakıssa takaslandı. Üstün rakısa burada bence bir steel yapmış oldu. Ve Alperen için Houston süreci başladı. Bundan sonra videonun bu noktasından sonra Alperen'in hücum ve savunma tarafında Houston Rockets'taki rolü, Stephen Silas'ın ona verdiği görevler neleri geliştirmeli, ne yapmalı, şu anda neleri çok iyi yapıyor, neleri yarım yapıyor bunlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. İlk maddemiz hücum. Hücum tarafında Alperen'in öncelikli olarak Footwork'üne Post game'ine ve bitiriciliğine biraz odaklanacağız. Boyalı alan çevresindeki bitiriciyi zaten bütün e, özetlerden de gördünüz. Hatta hiç maç izlemediyseniz bütün o e, Twitter'da dönen videolarını da gördünüz. Çok iyi bir... Finishing'i var, boyaların içerisinde çok iyi bir var ve gerçekten sadece o anlar odaklarınıza çok etkileyici gözüküyor. Post oyunlarındaki positioning'i zaten Yao Ming, Hakim Olajman ve yok sürüyeti taşıyor ki kendisi içi daha önce de örnek aldığını birçok röportajında belirtmişti. Footwork'ün çabukluğu yaşına göre oldukça iyi. Rakibe göre de tercihlerini yaparsa çembere çok rahat gidebiliyor. Ama, aması tabi daha gideceği çok yol var. Playoff'lar ve daha sıkı savunmalar geldiğinde daha güçlü olması daha hızlı karar alabilmesi ve oyunu çok daha iyi okuyabilmesi gerekiyor. Driplingini yanlış zamanlamayla kesip çemberden biraz uzak kalınca footwork'ünü iyi kullanamıyor. Yani biraz hareketinin e, kısıtlıyor bu durum. Yani burada bir tercih hatasından bahsedebiliriz. Hareketli bitirememesi neden oluyor bu durum ve biraz da panik olarak hata yapmasına neden oluyor. Özellikle bu tıkandığı anlarda bir de yardım gelirse e, o zaman işte iyice panikte kontrolde kaybedebiliyor. Ama bu normal yani ve e, top ve oyunun kontrolünü almak isteyen bir önce Alperen. Ve bu kontrolü aldığında hata yapma korkusunun gelmesi de normal. Yani bunu sağının iki tarafında da bulunmuş bir olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu korku özellikle Alper'in yaşı için çok doğal. O yüzden gelecek için beni çok korkutmuyor. Tecrübe arttırdıkça. Bunu da çözecektir. Tabi burada nasıl bir çözüm üretebilir? Bu özellikle tıkandığı anlarda, çemberden uzak kaldı, driplingini keserek tıkandığı anlarda biraz daha kısa mesafe orta şutlar, belki o tek adım fade geliştirmesi, uzun orta mesafeler eklemesi, belki yarım floater'lar biraz daha ya da uzun orta mesafe floater'lar ve bitirici oyunların eklemesi gerekiyor ve geliştirmesi gerekiyor. Tabii fundamental dezavantajlarına fiziksel dezavantajlar da eklenince iyi savunmalara karşı zorlanmaya başlıyor. Bunun çözümü açık aslında fiziksel gelişimine bağlı olarak gücünü ve atletizmini yükseltmek, geliştirmek. Tabii bunu yaparken de biraz kompakt kalması lazım. Ne demek kompakt kalmak? İşte örnek aldığı Yokiç'te mesela kıyaslayalım. içe göre 5-6 santim boy eksiği e e var ve 20 kiloda bir e de avantajı var aslında ona göre. Ya yani Bunu koruyarak e özellikle kilo avantajını koruyarak kompakt olarak güçlenir ve atletizmini arttırır biraz daha kilo verirse artı olarak savunma tarafında da değerini arttırabilecek. Hücumdaki bir diğer özelliği de pass yeteneği. Pass yetenin tabi ideali olduğu yok içten aldığı aşikar onu örnek alarak geliştirdiği sahada yaptığı her hareketinden belli oluyor. Tabi alt milli takımlarında bu yönde çok teşvik edilen bir oyuncu değildi. Özellikle de konumlandırılması ve pozisyonu itibariyle. Ama tabii Houston ve Coach Salisisi ona hem bu alanı sağlıyorlar hem de kendisini geliştirirken etrafındaki rotasyonda yönlendirebileceği krediyi veriyorlar. ve pass yeteneğini en iyi besleyen ve etkisini arttıran özellikle fake becerisi. Zaten savunmanın tüm dengesini bozacak bir pas atmak istiyorsanız bunu gerekli ortamı hazırlamadan yapamazsınız. Açık sağda da çok iyi pozisyon yaratabiliyor ama driplingi hala çok iyi değil. Baskılı savunmalara karşı zorlanabiliyor. Bunu daha rahat yapabilmesi için yani açık sağdaki driplingin daha iyi kullanabilmesi için biraz daha küçülebilmesi ve driplinginin e, koordinasyonunu geliştirmesi gerekiyor. Daha güçlü yapması gerekiyor. Tabi bunun üzerine de daha da önemlisi e, yön değiştirme skillerini çeşitlendirmesi ve eklemesi şart. Bir de tam sağa uzun pasları da portföyüne eklerse Zaten bu iş tamam olacak. Pas konusundaki en büyük eksikliği de hareketliyken ya da mobilitesinin ve koordinasyonun şu anki sınırlarına takıldığında yaşıyor. Tabi ileride oyunu total olarak yönlendirecek oyuncu sıfatını kazanmak istiyorsa yani Jokic Junior lakabını cidden taşımak istiyorsa tempo gibi kritik faktörleri de kontrol etmeyi iyi öğrenmeli. Pas seçmekte şut gibi ezberden çıkarak ve sabırla gelişiyor. Alperen pas verdiği kadar iyi bir pas da olmalı. Yani Receiving dediğimiz Fundamental da şu ankinden biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Yani evet ortalama seyircinin çok dikkat ettiği bir özellik değildir Receiving e, Fundamental'ı ama özellikle de ağırlıklı olarak boyalı alanda trafiğin içerisinde hareket eden bir oyuncuysanız bu sizin için çok önemli bir özelliktir. Alpen için de çok kritik konuda kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Gelelim rebound'a. Rebound özelliği aslında hem savunmanın hem hücumun konusu. Hatta biraz kafanızı karıştırayım. Savunmada hücumun, hücumda da savunmanın konusu. Yani bir hücum rebound'u aldığınızda rakibinizin size hızlı hücum yaratma şansını engellemiş oluyorsunuz hem de kendinize ikinci şans yaratıyorsunuz. Savunmada rebound aldığınızda da Hemen hücuma çıkacak oyunu başlatma şansını takıma kazandırmış oluyorsunuz. Alpen de iyi bir ribatçı. Yani özellikle de şu anda doğal olarak sahip olduğu aç bir top takibi var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Parmak hassasiyeti ve sıçrama zamanlaması da şu an için gayet iyi durumda. Ancak karşısına ondan daha büyük ya da daha atlet bir oyuncu geldiğinde zorlanmaması için bak saatlerindeki fiziksel ağrını arttırmalı. Eşleştiği oyuncuyu daha iyi takip etmeli ve tepki hızında düşürmesi gerekiyor. Gelelim yine altyapılarda yani Türkiye'de oynadığı altyapı takımlarında milli takımlarda ve A takımlarda çok da kullanmasına izin verilmediği daha sonradan kendi ile biraz daha göstermeye başladı dış şutuna. Tabi NBA'de bu konuda çok daha rahat zaten ondan özellikle de bunu yapması bu şutları kullanması talep ediliyor. E Houston gibi zaten özellikle de fazla üçlük deneyen bir takımda dış şutunu rakip Takımı özellikle de daha fazla tehdit edecek konuma getirmesi de onun için çok önemli olacak. Tabi şu anda çok stabil bir şutu yok. Özellikle de peak and poplarda bu şutunu daha stabil hale getirir. Daha istikrarlı, daha fazla deneyerek ve daha iyi yüzdeyle atmaya başlarsa çok büyük bir tehdit olacak. Hatta ilk beşteki konumunu daha da hücumun ana parçası olacak. Hücumu yönlendirecek bir seviyeye getirme şansını da yakalayabilir dış şutunu daha stabil hale getirdikçe. Benim burada kafama takılan tek bir soru var. O da özgüveni. Özgüvenin yüksek olması yanlış anlamayın kesinlikle pozitif ama özgüvenin sınırlarını nerede aşacağını, nerede aşmayacağını biraz çözmesi gerekiyor. Tabi normal bu yaşıyla da ilgili bir durum. Bunu da çözdüğü zaman özgüven sınırlarının içerisinde kaldığında doğru tercihleri de artacak. Ve bence dış şutu da çok daha iyi hale gelecek. Gelelim benim en net bulduğum özelliğine yani screen becerisine. Zamanlaması, tercihi, açısı, takım arkadaşının özelliğine göre hızlıca pozisyon alması. Hepsi 10 numara. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor screen konusunda. Tabi screen, roll ve pop-up yetenekleri yine örnek aldığı yok içi çok iyi edip, mental olarak da kendini geliştirmesiyle kazandığı olgunlukla bu seviyeye gelmiş durumda. Yani fiziği de daha önce de belirttiğim gibi kompak olarak geliştikçe ve güçlendikçe daha da üstüne koyacaktır. Tabi her screenin devamında spacinginde çok iyi ayarlaması yine Alper'in en büyük artılarından biri ve pick oyununun bir parçası olduğunda da çok keskin, çabuk ve doğru noktaya gidecek şekilde devrilebiliyor. Sağda tek uzun olarak oynayan bir oyuncunun spacing'i hem dışarıda hem de içeride iyi yapabilmesi yine Alperen'in sağda daha da uzun süreler kalmasını ve süperstarlığa giden yolda en büyük artlarından biri olacak. <gülüyor> Açık sahadaki driplinginden pas yeteneğini konuşurken biraz bahsetmiştim. Peki yarı sahada daha yakın mesafelerde jab step üzerinden aldığı triple threat pozisyonunda Bas ve şuttan sonra driplingi hangi seviyede biraz buna bakacağız. Driplingi aslında hiç fena değil şu anda. Yani en azından çaylak bir oyuncu için, 19 yaşında çaylak bir oyuncu için ortalama bir seviyede. Açık sahadaki dripling fundamental seviyesini anlatırken de bahsettiğim gibi daha keskin bir yön değiştirmeye sahip olması gerekiyor ki bu yarı sahada daha da önemli. Daha kısa mesafelerde yönünü hızlı değiştirip rakip savunmadan kurtulması gerekiyor. Yoksa savunma üzerinde kaldıkça çembere gitmek onun için daha zor hale gelecek. herede trafik içerisinde. Sırtı dönükken savunma yakın kalırsa rakip rakibi arkasından hızlı alabiliyor. Tabii bu biraz da onda bir alışkanlık yaratmış ama çok da mesafe veren, onu biraz daha tehdit olarak görmeyen ya da daha akıllı savunmalara karşı çok çalışmayacaktır. Yüzü dönükken de savunmaya göre zamanlamasını bu yüzden iyi ayarlamalı ve çabukluğunu tabi fizine oranını arttırması gerekiyor. Bunun da yolu üçlü tehdit yani triple threat pozisyonu, daha sabırlı olması ve jabs tebi üzerinden yarattığı tehditle ilk adımının mesafesini çabukluğunu ayarlamayı geliştirmesinden geçiyor. Tabi driplingi üzerine eğilirken de işte özellikle de yaz idmanlarında devamlılığını korumayı, driplingi erken kesmemeyi ve sadece bitirişine değil pas fırsatlarına odaklanmaya gelişim sürecine eklemeli. Zaten yok hiç örnek alan bir oyuncu. Muhtemelen bunları da birkaç yaz idmanı içerisinde oldukça iyi bir seviyeye getireceğini düşünüyorum. Sağda tek büyük oyuncu olarak oynayacaksınız özellikle de playoff dönemi geldiğinde de maçı bitiren 5-radayla alacak bir seviyeye hedefliyorsanız savunmanızın bir minimum üstünde olması gerekiyor. Sezonlar sizin için iyi geçse de şampiyonluklar Draymond Green gibi, Ibaka gibi, Davis gibi, Tucker gibi oyuncuların savunma katkı geliyor. Bu yolda harcanan oyuncuları yakın dönemde özellikle yok olan oyuncuları bir düşünürseniz dediğime hak vereceksiniz. yok bile savunmasını minimum bir seviyeye çekmeyi başardı bu yolda ilerlerken. Peki Alperen savunmada ne durumda? Altyapıdan gelen iyi savunma eğitimine yardım savunması çok iyi sinyaller veriyor şu anda. Takip savunmasına bağlı blok tehdidi ise savunmasının bir diğer pozitif yönü. Piken rollerde switch'te kısanın karşısında kalmak ya da doğru şovap up, recover uygulamasını yapmak için çok çaba sarf ediyor. Ama şu anki savunma seviyesi doğal olarak da bir yıldız seviyesinde değil. Hatta takım içerisindeki on-off durumlara baktığımızda da savunma verimliliği biraz düşük Alperen. Fiziksel gelişimi de yine burada da diğer fundamental'larında olduğu gibi savunmasını çok etkileyecek. Fit bir hale gelir kompak kalırsa Stensin daha iyi bir hale getirip switch'te de %50 oranında bile etkili olsa onun için büyük bir sıçrama olur. Savunmada en çok zorlanacağı konulardan birisi de kendisinden çok daha büyük ve fizikli oyunculara karşı ne yapacağı konusu olacak. Evet burası yine fiziksel gelişiminden geçiyor ama doğru zamanlamayla kollarını aktif kullanmayı öğrenmesi, rakibi top kaybına zorlaması stansini geliştirip doğru açılarda onu karşılamayı öğrenmesi, müdahale açılarında kalıp en azından pas aralarını kovalaması vesaire onun savunmasını büyük oyunculara karşı daha efektif bir hale getirecektir. Tabi bu özel tekniklerini geliştirirken de şu anda yaptığı gereksiz farları de bayağı bir azaltması gerekiyor. <gülüyor> Evet, Alperin'in çeyrek sezonundaki ilk dönemini biraz incelemeye çalıştım. Özellikle de hücum ve savunma fundamentalları çerçevesinde. Peki gelecekte ne olacak? Evet, son dönemde Staffan Silas ana rotasyonu değiştirip onu Wood'un arkasındaki 3. Obsahane'e getirmiş olsa bile ve Wood bu takımda kaldığı sürece muhtemelen ilk tercih olacak olmasına rağmen Houston Alperin için doğru bir takım konumunda. Zaten muhtemelen aradaki diğer oyuncular yani Tyce gibi oyuncular bu takımdan bir noktada ayrılacaklar. Hatta bu sezon içinde bile ayrılabilirler. Önünde ona rahatlıkla kredi olarak verebilecek en azından. 2 senesi var. En az diyorum. Yani şu an e, 19 yaşında olması çok büyük bir avantaj. Bu süre içerisinde de ben Alperen'in spesifik olarak savunma ve oyun yönlenme konularında Wood'un önüne geçeceğine açıkçası inanıyorum. Ve Uzun vadede de Wood bu takımda kalsın ya da kalmasın. Alperen Tate ve Jalen Greenuş'u bu takımın iskeletini oluşturacak. Evet yani bu üçlüye tabii ki Kevin Porter Jr. de eklenebilir ama onun takım oyununa e, uyumu ve uzun vadede mental olarak gelişimi şimdilik beni biraz şüphelendirdiği için onu bir kenara koyuyorum. Tabii o da eklenirse çok daha iyi bir dörtlü de ortaya çıkabilir. Alperen de bu iskeletin eş parçası olarak kendi tavanını yukarı çıkarmak için çok büyük bir fırsat sahibi olacak. Peki Alperen yok iş seviyesi bir oyuncu olabilir mi? Neden olmasın? Ama bence asıl hedefi yok için gölgesi olmak değil. Alperen şengün olarak kendi oyunu yaratmak olmalı. Burada kendi adıma gördüğüm. Yani özellikle dışarıdan bir göz olarak gördüğüm. En büyük sigortası da çalışkan ve mental olarak kendisine hep yüksek tutma olgununa sahip olması gibi gözüküyor. Umarım Alperen NBA sistemi içerisinde de yani takımın kurbanı olmaz. Houston iyi bir yöne gider ki son dönemde iyi şartlar vermeye başladılar. Ben Stephen Siles'e de güveniyorum koç olarak. Houston da onun için çok uygun belirttiğim gibi. Bence yolu çok açık olacak. Kendisine güveniyorum ve umarım Alperen de hem Houston Rockets içerisinde hem de NBA sistemi içerisinde ciddi bir şanssızlık yaşamaz. Sakatlıklarla vesaire boğuşmazsa ki şu anda fiziksel olarak hiçbir derdi yok. Bence yol çok açık olacaktır ve umuyorum ki kendisinden önce tercih yapan 15 takımdan minimum bir 4-5 tanesini pişman edecektir. <gülüyor> <gülüyor>